Kediyi seviyorsan alkışla. Köpeği seviyorsan alkışla. Kediyi, köpeği, köpeği, kediyi seviyorsan hep alkışla. Tavşanı seviyorsan alkışla. Kuşları seviyorsan alkışla. Tavşan Seviyorsan alkışla Tavuğu Seviyorsan alkışla Ördeği Tavuğu, tavuğu ör Seviyorsan Hep alkışla Eşeği seviyorsan Alkışla Atları seviyorsan Alkışla Alkışla Köpeği seviyorsan Alkışla Kediyi köpeği Köpeği kediyi Seviyorsan hep alkışla Tavşanı seviyorsan Alkışla Kuşları seviyorsan Alkışla Ördeği seviyorsan alkışla Tavuğu seviyorsan alkışla Ördeği tavuğu tavuğu Ördeği seviyorsan hep alkışla Eşeği seviyorsan alkışla Atları seviyorsan alkışla